Evet arkadaşlar damar sertliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Şimdi bunu anlatacağım. Sonuna kadar seyredin arkadaşlar. Sonunda iki tane kürümüz var. Hepimizin her zaman yapması gereken kürler. Damar sertliği belirtileri nelerdir? Belirtiler damara göre değişir. Bireylerin yaklaşık yarısında herhangi bir belirti görülmez. Kalbi besleyen koronel damarlar tıkanmaya başladığında göğüs ağrısı, şah damarlar tıkanırken geçici veya kalıcı felç böbrek damarları tıkanırken yüksek kan basıncı, bacağa giden damarlarda damar sertliği olan bireylerde ise en sık görülen belirtiler, yürüme ile meydana gelen bacak ağrısı ve ileri vakalarda ısrarla bacak ağrısıdır. En sık görüldüğü yer bacakta baldır kaslarının olduğu, diz altında bacağın arka kısmında olan kaslardır. Baldır kaslarındaki bu ağrı yalnızca yürüme ve koşma gibi egzersiz aralarında ortaya çıkar ve yürümeye ya da egzersize devam edildiği sürece ağrı giderek artar. Nihayetinde hasta giderek artan bu ağrıya dayanamayacak duruma gelir ve durmak zorunda kalır. Ardından istirahat ile birlikte çabucak kaybolur. İstirahat ağrısı damar tıkanıklığının çok ileri düzeyde olduğu ve istirahatta dahi bacaklarda yeterli kan ve oksijenin oluşturulamadığı durumlarda meydana gelir. Ağrı tipik olarak ayakları etkiler ve genellikle ciddi bir ağrıdır. Bu ağrı özellikle geceleri hasta sırt üstü yattığı zamanlarda daha da artar. Damar sertliğinde görülen diğer belirtiler. Bacaklarda uyuşukluk, baldır kaslarında güçsüzlük, bacaklarda ve ayaklarda soğukluk, üşüme hissi. Ayaklarda renk değişikliği, ee, havada kaldırıldığı zaman soluklaşma, ayaklar havaya kaldırıldığı zaman ve indirildiğinde koyu kırmızı renk alması. Ayak sırtındaki tüylerin dökülmeye başlaması ve ayak tırnaklarının kanunlaşması. Ee, ayağa geçtik tabi geldik. Ciddi damar tıkanıklarının olduğu ileri vakalarda ağrılı açık yaraların ürsel gibi oluşması ve özellikle ayak parmaklarından başlayarak ayak ve bacaklarda kangren durumunun meydana gelmesi. Damar sertliği neden gelişir? Damar sertliği oluşumunda birçok risk faktörü vardır. Eğer bu risk faktörü kontrol edilebilirse damar sertliği gelişimi geciktirilebilir. Ancak bazı risk faktörleri değiştirilmez. Ailesinde birinci dereceden akrabalarında bu hastalık varsa bu kişilerin daha dikkatli olup değiştirilebilen faktörler açısından uyanık olmaları gerekir. Bunlar da diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara ve stresdir arkadaşlar. Yani kişinin ailesinde erken yaşta kalp krizi geçiren varsa, eğer kişi erkekse, yaşı ilerlemişse, damar sapdiği için risk altındadır. Ama bu riski değiştirmenin yolu da e, yoktur çünkü ölüsü oluyor arkadaşlar bu risk. Bu sadece daha dikkatli olunması için uyarıcı bir faktördür arkadaşlar. Sigara içenlerin sigarayı bırakması, tansiyon yüksekliği olanların tansiyonlarının tevadi, tedavi edilmesi, şeker hastalığı olanların, kolesterol yüksekliği olanların hastalıklarının tedavi edilmesi sayesinde damar sertliği engellenebilir ve geciktirilebilir arkadaşlar. Tedavi nasıl yapılır? Şimdi beslenmemize bir kere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sağlıklı beslenmek damar sertliği açısından önemlidir. Sebze meyve ağırlıklı, az et, çok balık tüketen Akdeniz tipi beslenme tarzı ve düzenli egzersiz sayesinde damar sağlığı korunabilir. Yani spor yapacağız. Katı yağı bırakıp daha fazla zeytinyağı, farklı sebze meyvelerin bol tüketimi, bol bol balık, fındık ve ceviz gibi gıdaları yemek gereklidir. Sigarayı bırakmak, alkol gazlı, şekerli mesela e, işte asitli gibi gazoz gibi gazlı şekerli içecekler, hazır gıdalar, şeker, tuz ve unlu gıdaları az tüketmek ideal küreği korumakta hastalığın ortaya çıkmasını engeller. Yanlış beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırır. Damarları temizleyen yiyecekler ise ömrü uzatır. İşte damarları temizleyen besinler. Sonra da kürümüze geçeceğiz. Nar. İçindeki aksi, aksi antioksidanlar. E bu kadar okuyunca biraz dilimi suçlu tabi arkadaşlar kusura bakmayın. İçindeki antioksidanlar sayesinde nar kan akışını artırır ve damarların tıkanmasını önler. Badem. E vitamini Çözülebilen lif ve tekli doymamış yağlar açısından zengin olan badem damardaki hasarı engeller arkadaşlar. Zeytinyağı. Zeytinyağı Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıklarının az görülmesinin nedeni zeytinyağı sayesindedir arkadaşlar. Zeytinyağı kanseri önler ve tansiyonu düşürür. Tarçın. Antioxidant deposu olan tarçın kandaki şekeri düşürür ve bu sayede damarlar için çok faydalıdır. Zerdeçal. Damar temizliğinde en etkili baharatlardan biri zerdeçaldır. Ayrıca damar sertliğini de önler. Kuş konmaz. Damarlardaki baskıyı azaltır. Damar tıkanıklığına iyi gelir. Melisa. Sıbam çözücüdür. Spazm çözücüdür. Damar açıcıdır. Çarpındır ve kalp sıkışmalarını giderir ve sakinleştirir. Şimdi sıra geldi. kürümüze. iki tane kürümüz var. İlk kürümüz maydanoz, limon, suyu ve sarımsak kürü. Her derde de var sarımsak. Bir demet maydanoz, bir diş taş köprü sarımsağı bulamazsanız yerli sarımsak. Bir adet limon suyu, bir su bardağı su. Yıkadığımız maydanozları saplarıyla ile birlikte mutfak robotun içine atın. Limonun suyunu sıkın ve robotu ekleyin. Saramamış sarımsakları bıçak yardımıyla kesin ve robotu atın. Robot karışımına sun olarak suyu ekleyin. Robotu 2-3 dakika boyunca çalıştırın. Yeşil bir sıvı elde edene kadar devam edin. ve Karışımı bardağa dökün, taze taze için. Maydanoz sarımsak limon kürünün kullanımı çok basittir. Kürü ilk üç gün sarımsaklı, ikinci üç gün sarımsaksız, üçüncü üç gün yine sarımsaklı yapacaksınız. Toplam dokuz gün olacak bu. Bunu iki, iki tane dokuz günlük kür şeklinde yapabilirsiniz. Daha sonra yeniden yapabilirsiniz. Çünkü bu basit bir şey arkadaşlar. Şimdi ikinci kürümüz limon sarımsak kürü. Bir litre su katılmamış limon suyu. 20 diş soyulmuş sarımsak lazım. Kapaklışı kalmayan bir kavanoz lazım. Kapaklı hiç kalmayan bir kavanozunuz yoksa kavanozun dışını alüminyum folyo ile kapatıp üzerine ambalaj bandı ile kaplayabilirsiniz. Böylece de karanlıkta kalacak yapacağınız kür, kürümüz. Limonları sıkın ve 1 litrelik kavanozu limon suyuyla doldurun. 20 diş sarımsağı limon suyun içine hafif ezilmiş halde şişeye koyun ve kapatın. 25 gün boyunca serin bir yerde muhafaza edin ve karanlıkta kalsın. Ancak günde 1-2 kez çalkalayın. 25 günün sonunda sarımsakların limon suyu içinde eridiğini göreceksiniz. Bu karışımı sabahları kahvaltıdan yarım saat önce aç karnı veya gece yatmadan yine aç karnı yarım çay bardağı için arkadaşlar. Şimdi her videomuzda bir de güzel bir sözümüz, e, ibretlik sözümüz var. Bugünkü de geçmiş tehlikelerinden biri köle olmaktı arkadaşlar. Geçmişin tehlikelerinden biri köle olmaktı. Geleceğin tehlikesi ise robot olmaktır. Güzel bir laf arkadaşlar. Şimdi e, hemen... Bu yaptığımız kürü çektik arkadaşlar videosunu. Sağ altta tıkladığınızda videosu geliyor. Oradan seyredebilirsiniz. Mutfağımızda yaptık. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bizi izlemeye devam.